Dağıtım çözümlerimizden rota nasıl tanımlanır? dağıtım modülümüzü çalıştırdığımızda burada yapmamız gereken ilk ayarlardan biri rota tanımlamalarıdır. Rota tanımlamaları, saha satış ekipleri, pazarlama ekiplerine yapılacak planlamalar, satış sonrası destek kurulumları, servis planlaması ve tahsilat süreçleri gibi birçok operasyonel işleyişin mobil üzerinden devam etmesini sağlayan bir tanım şeklidir. Rota tanımlamalarını çalıştırdığımızda burada rota üzerinde yapılacak bu işlemlerin tanımlamaları için F4 ekle denilir. Karşımıza gelen ilk ekranda rota tanımını yapacağımız bir kod, rota tanımını yapacağımız bir açıklama, örneğin gibi bir rota açıklaması ve bu rota üzerinde çalışacak kullanıcılar için kullanıcı seçimleri yapılır. Eğer herhangi bir kullanıcı seçimi yapılmaksızın çalışılması isteniyor ise tüm kullanıcılar seçilir. Bu rotanın geçerlilik tarih süresi yine başlangıç ve bitiş tarihi olarak belirtilir. Yapılacak bu rota üzerindeki işlemlerin haftanın hangi günlerinde planlanması yapılması isteniyor ise ilgili haftanın günleri seçilir. Durum alanında ise aktif olarak çalışılan rotalar üzerinde daha sonrasındaki işleyiş süreci tamamlandıktan sonra ve tekrar kullanıma kapatmak için durum pasif durumuna alınabilir. Özel kodlar sayesinde de rotalarda oluşturacağımız gruplandırmaları raporlama amacında kullanabilmekteyiz. Cari hesap kısmına geldiğimizde ilgili rota ziyareti gerçekleştirme sırasında sürücülerimiz, satış personellerimiz, saha ekip arkadaşlarımız hangi müşteri ziyaretlerini gerçekleştirecek iseler buradan ilgili cari seçimleri yapılmalıdır. Örneğin Cari kart listesinden bir carimizi seçtikten sonra burada tek tek cari seçebileceğiniz gibi aynı zamanda diğer seçeneğinde bulunan toplu cari seç seçeneği ile toplu cari seçim işlemi gerçekleştirilir. Daha sonrasında burada eğer cari kart içerisinde yetkililer alana dolu ise ilgili yetkili seçilebilir. Yine cari kart içerisinde fatura adresi dışında başka bir adresi söz konusu ise buradan ilgili adresleri gelecektir. Yapılacak ziyaretin planlanan saati buradan belirtilir. Örneğin 9 ile başlayan sıralamamızda yine sırat kodunu takip edecek ziyaret planında bu şekilde bir numara sırası vererek ilgili saat aralıklarında ziyaretlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu şekildeki planlama sonrası sürücülerimize veya ilgili personellere Ekranda görmelerini istediğimiz bir sürücü notu var ise sürücü notu eklenir. Örneğin, şeklinde bir sürücü notu belirtilir. Malzeme ve hizmetler kısmında ise yapılacak fatura, sipariş, ifsaliye gibi işlemlerde kullanılacak malzemeleri temsil etmektedir. Yine burada da toplu malzeme seç diyerek topluca malzeme seçim işlemi yapılır. Buradaki herhangi bir sıra numarasını güncellemek istediğimizde, Güncelle butonuna bastığımızda bizlere sıralı bir numara vermektedir. Bu şekilde rota tanımı yapılır. Bu rota sonrası yapmamız gereken bir diğer ayarımız yeni bir sekme açarak arama alanına yazacağımız kullanıcılar ile kullanıcılar ekranı çalıştırılır. Mobil üzerinden satış, tahsilat, servis, görev gibi işlemleri gerçekleştirecek olan mobil kullanıcımız için sürücü kartı tanımlanması gerekmektedir. İlgili kullanıcı kartımızı değiştirerek buradan ön tanımlı parametreler sekmesine geldiğimizde ilgili firma için ön tanımlı sevk aracı belirlenmesi gerekir. Sevk aracı listesine geldiğimizde burada sürücü kartı oluşturarak bir kod, araç plakası, sürücü adı gibi bilgiler doldurularak sürücü tanımlanılır ve ilgili sürücü seçim işlemi sağlanılarak kart ile ilişkisi yapılır. Bu şekilde kartımızı kaydettikten sonra mobil ekranımıza geldiğimizde dağıtım modülü içerisinde yer alan rota ekranına geldiğimizde artık işlem yapılabilir.